Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 Soru 5 Çözüm serisinde sevgili arkadaşlarım 5. AYT videosu ve toplamda bu serinin 10. videosuyla karşınızdayım. 5 tane bugün birbirinden güzel AYT sorusu çözeceğiz ki bu soruları özene bözene seçtiğimi inceleyip sık dokuduğumu belirtmek isterim arkadaşlarım. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü AYT sınavında karşınıza çıkması muhtemel olan sorulardan oluşsun diye bunu yapıyoruz ki hani bu serinin içerisinde zaten güncellenmiş de bir müfredat var. Yani bu serinin içerisinde sevgili arkadaşlarım şimdiye kadar yayınladığımız videolarda dahil olmak üzere limit, süreklilik, türev ve integral konuları da yok sevgili arkadaşlarım ki bir de şunu belirtmeden edemeyeceğim. Videoların altına yorum kısımlarında Hocam geometriden de bu seri gelsin Diye bazı istekleriniz var İnşallah arkadaşlarım Gündelik işlerimin e, Ve youtube tabi Gündelik işlerim derken gündelik işlerim benim Youtube yazarlık Şu bu yani kendi işlerim yine Bu işlerinden eğer vakit bulabilirsem Yine sizler için de Tabi buradan da ufakta da bir söz vermiş olayım Geometri içinde sevgili arkadaşlarım Bu seri yapılabilir Evet Dilerseniz dersimize başlayalım. İlk sorum, SML Hoca AYT video ders kitabından bir soru arkadaşlar. Birbirine paralel şekilde konumlandırılmış bir uçak pisti ve bir otoyol verilmiş, uçak pistine inişe geçen bir uçak. Ve uçakla aynı hizada, bakın aynı hizada arkadaşlarım, şu şekilde, aynı hizada ee, sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden bir otomobilin belirli bir andaki görselleri verilmiş. Uçak 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyor ve yere indiği anda yine otoyoldaki aynı otomobille aynı hizada kalıyor. Yani uçak iniş yapıyor tam şurada yere indiği anda yine otomobilde bu hizada oluyor. Buna göre uçağın hızının otomobilin hızına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle tabii şunu şu şekilde birleştirecek olursak arkadaşlarım. Şuradaki açı 15 derece olduğunu söylemiş bize. Ve burada da bir dik üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Daha sonrasında ben uçağın hızıyla uçağın aldığı yolun orantılı olduğunu aracın hızıyla aracın aldığı yolun orantılı olduğunu da biliyorum. O halde ben diyorum ki eğer ki sevgili arkadaşlar şuradaki yola ben e, x kadar bir yol dersem şuraya x dersem arkadaşlarım tabi şuradaki yolumuz şuradaki yatay yol sevgili arkadaşlarım burası ne olacaktır x çarpı kosinüs 15 olacaktır. Şimdi x çarpı kosinüs 15 burası. E burası x çarpı kosinüs 15 ise aslına bakarsanız aracın aldığı yolu biz burada bulmuş olduk. x çarpı kosinüs 15 olması gerektiğini bulduk. Şimdi araç x çarpı kosinüs 15 kadar yol alıyor. Uçak x kadar yol alıyor. Aldıkları yollarla yaptıkları hız orantılı olduğu için sevgili arkadaşlarım. Ben burada uçağın hızının otomobilin hızına oranını bulmak yerine uçağın aldığı yolun otomobilin aldığı yola oranını bulsam da bir şey değişmeyecek x'ler gider ve bizden aslında 1 bölü kosinüs 15 isteniyor diyebiliriz Pekala kosinüs 15'i bulalım o halde biz önce Daha sonrasında 1 bölülü halini buluruz kosinüs 15 dereceyi Ben şu şekilde ifade edebilirim kosinüs Sevgili arkadaşlarım 45 derece eksi -30 derece olarak yazarım Daha sonrasında kosinüs 45 -30 demek ne demek bunu fark formülüyle oluşturacağız kosinüs 45 çarpı kosinus 30 eksi değil artı aradaki eksi çünkü sinüs 45 çarpı sinüs 30 diyeceğiz. Burada kos 45 ve sin 45 aynı ve kök 2 bölü 2 olduğu için kök 2 bölü 2 parantezinde kosinus 30 kök 3 bölü 2'dir artı sinüs 31 bölü 2'dir. Yani arkadaşlar burada şunu yapacağız kök 2 ile yukarıyı çarpacağım kök 6 artı kök 2 gelecek alt tarafta da bir tane 4'ümüz olacak. Şimdi 1 bölü kosinüs 15 lazımdı. Yani 1 bölü kök 6 artı kök 2 bölü 4 gerekiyordu. Ters yerip çarparsanız 4 bölü kök 6 artı kök 2 yapar burası. Ve ben bunu eşleniyle çarpacağım. Kök 6 eksi kök 2 ile çarparsanız bunu üst taraf 4 parantezinde kök 6 eksi kök 2 yapar. Alt tarafta da 2 kare farkından kaynaklı kök 6'nın karesi eksi kök 2'nin karesinden 4 gelir. 4'ler birbirini götürür ve bizim cevabımız kök 6 eksi kök 2 olur. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. 3-4-5 yayınları AYT soru kitabından alınan bir soru soru arkadaşlarım ve hani eğer ki AYT'de logaritmadan ki bu sene daha da fazla logaritma çıkacağını biliyorsunuz karşınıza geçmiş yıllarda 2020 gibi olacak yani logaritmadan böyle bir soru arkadaşlarım bence sınavı hak ediyor. F fonksiyonu reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı fx fonksiyonu da 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğine sırasıyla aşağıdakiler uygulanıyor. y x doğrusuna göre simetriye alındıktan sonra elde edilen grafik x ekseni yönünde bir birim sola ve daha sonrasında y ekseni yönünde bir birim yukarı öteleniyor. Buna göre elde edilen grafik aşağıdakilerden hangisine aittir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu bileceksiniz. Bir fonksiyonun grafiğini y x doğrusuna göre simetriğini alıyorsanız aslına bakarsınız o fonksiyonun ters fonksiyonunun sevgili arkadaşlarım grafiğini buluyorsunuz demektir. Demek ki biz ilk başta bunun ters fonksiyonunu elde edeceğiz. 2 üzeri x fonksiyonunun ters fonksiyonu logaritmaki tabanında x'tir arkadaşlar. Daha sonrasında elde ettiğimiz bu olduğuna göre biz bunu x ekseninde bir birim sola öteleyeceğiz. Bir birim sola öteleyebilmek için f Hani f'in tersinde x'i bulduk ya biz. Şimdi f'in tersinde x artı 1'i bulmamız lazım. Çünkü bir birim sola öteleyebilmek için içerideki x'lere 1 eklemek gerekiyor. Yani bizim logaritma iki tabanında x artı 1'e ihtiyacımız vardır. Ve elde edilen bu grafiği de bir birim yukarı ötelemek için fonksiyona dışarıdan bir tane artı 1 ekleyeceksiniz. Dolayısıyla cevabımız da bu olacak. Yani logaritma iki tabanında x artı 1 artı 1 olacak. Cevabımız B seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Aşağıda A ve B kümeleri gösterilmiş diyor. Üçüncü B 3 B345 yayınları AYT e Soru kitabından, Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. A kümesi, B kümesi. Elemanların hepsi açık, bilinmeyen bir eleman yok. Buna göre fx eşittir x kare eksi 2 fonksiyonu için 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. f a fark b. Şimdi a fark b dediğimiz küme, eksi 1 ile eksi 2 elemanlarından oluşan bir kümedir arkadaşlar. Ve... F fonksiyonunun altındaki görüntüsüne bakacağız. Yani şöyle. Bu diyor fa fark fb'ye eşit midir? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Eksi 1 ile eksi 2'nin şu fonksiyondaki görüntülerine bakalım. Eksi 1'in görüntüsü eksi 1'dir. Eksi 2'nin görüntüsü de eksi 2'nin karesi 4 eksi 2'den 2'dir arkadaşlar. Yani bizim görüntümüz bu eksi 1 ile 2. Şimdi fa'ya bakalım. fa eksi 1 var. İki var bir de biri yerine yazarsanız yine eksi bir geleceği için ve bu da bir küme olduğu için o kümeyi tekrardan yazmayacağım. Kümenin içerisine eksi bir tekrardan yazmayacak. Yani benim fa dediğim fonksiyonun görüntü kümesi bu. İşte bundan diyor sevgili arkadaşlarım şunu çıkaracaksın diyor fb'yi çıkaracaksın. Fb'nin içinde neler var? Biri yerine yazarsanız eksi bir var. Üçü yerine yazarsanız yedi var. 2'yi yerine yazarsanız iki var. Şimdi ben bu, kümenin, bu kümeden farkım olursam Boş küme çıkacaktır çünkü Eksi 1'ler birbirini ve 2'ler birbirini götürür Şimdi eksi 1'e 2 kümesi Buna eşit mi arkadaşlarım? Tabii ki değil O halde birinci öncül gitti FA kesişim B FA kesişim B'de sadece 1 var Ve 1'in görüntüsünün de 1 olduğunu biliyorsunuz İşte bu eksi 1 kümesi Sadece 1 elemanından oluşan küme FA kesişim FB'ye eşittir demiş Bakın FA buydu FB buydu Kesiştirirseniz -1 ile 2'nin olması gerektiğini görürsünüz bu kümenin içerisinde ki bu iki küme birbirine eşit mi? Tabii ki de hayır. 2 de gitti. Demek ki cevabımız yalnız 3'müş ama 3. öncüle de bakalım. FA birleşim B tüm bu elemanların görüntüleri sadece ama sadece eksi -1, 2 ve 7'den oluşuyordu. İşte bu küme demiş arkadaşlarım FA birleşim FB yani şununla şunun birleşimine eşit mi diye sormuş. Eşittir demiş yazarsanız bu kümenin kesişimi, birleşimini bu gelecektir. Yani bu küme bu kümeye eşit olduğu için 3. öncül doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Geçelim 4. sorumuza. Arkadaşlar 4. sorumuz metin yayınları ayete soru kitabından alınma bir sorudur. Ve hani o her sene çıkan polinomlardan bizi biraz zorlayan sorular var ya işte tam olarak bu soruya benzer bir örnek. Ve sevgili arkadaşlarım sınavda karşımıza çıkarsa yakışacak bir soru olacaktır. Px ve Qx birer polinom olmak üzere P kare x polinomunun baş katsayısı Qx polinomunun baş katsayısından küçük ve Q kare x polinomunun baş katsayısı Px polinomunun baş katsayısının 8 katına da eşittir demiş. Buna göre Qx polinomunun baş katsayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi baş katsayıdan bahsediyor. Ben Px'in baş katsayısına A demek istiyorum. Qx'in baş katsayısına da B demek istiyorum ve sevgili arkadaşlar P kare x polinomunun baş katsayısı tabii ki burada karesini aldığımız için a kare olacaktır. Ve bu Qx polinomunun baş katsayısından yani B'den daha küçükmüş. Ekstradan Q kare polinomu. Q kare polinomunun baş katsayısı B karedir ve bu Px'in baş katsayısının 8 katına eşitse demek ki bu 8a'ymış arkadaşlar. Şimdi bu cepte. Ben burada A'yı yalnız bırakırsam B kare bölü 8 olur. Ve A gördüğüm yere B kare bölü 8 yazarsam şurada bu ifade şöyle bir hal alır. B üzeri 4 bölü 64 küçüktür B gibi bir hal alır. İçler dışlar yaparsanız B üzeri 4, B üzeri 4 küçüktür 64 B yapacaktır. Şimdi B üzeri 4'ün pozitif olmadığını iddia edebilecek kimse yok. Şimdi B üzeri 4 dediğimiz şey pozitifse arkadaşlar. 64b de pozitiftir 64b pozitifse B'nin pozitif olması gerektiği artık aşikar. B pozitifse her iki tarafı B'ye bölüp sadeleştirebilirim Böylelikle B küp küçüktür 64'de elde ederiz B küp 64'ten küçük ise Bde 4'ten daha küçük olmak zorunda B4'ten küçük ve pozitifse arkadaşlarım B'nin alabileceği değerler kümesi 1 2 ve 3'ten oluşur sadece başka bir eleman alamaz B n'in alabileceği yani qx'in baş kat sayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı istenmişti 1-2-3'ün toplamı 6 yapar ve cevabımız da a seçeneği olur Geçelim son sorumuza Metin yayınları AYT soru kitabından aldığım yine bir soru ve bir dizi sorusu tx x gerçel sayısının tam kısmı olarak verilmiş bize an dizisi de an eşittir T logaritma 3 tabanında n olarak ifade ediliyor. S n ise an dizisinin ilk n teriminin toplamıymış arkadaşlarım. Bakın oradan ona oradan ona oradan ona. Tam o S, S 100 soruluyor bize. Şimdi öncelikle t x neydi? x gerçel sayısının tam kısmı. Mesela 0.56 diye bir şey buldum ben. Eğer ki t 0.56 dersem bu bana 0 verecektir. Çünkü 0.56'nın tam kısmı 0'dır arkadaşlar. Mesela 1.23. Bunu t'nin içerisine alırsam bu 1'e eşit olacaktır çünkü bunun tam kısmı 1'dir. Peki? Şimdi tüm bunlar biliniyorken, artık buraya anlıyorken, an dizisi ne yapıyormuş? Buna bakalım. An dizisi de mesela a2 diyelim. A2 arkadaşlarım şuymuş. T logaritma 3 tabanında 2'ymiş. Örnek veriyorum. Logaritma 3 tabanında 2 1'den küçüktür. E 1'den küçükse 0 küsurat bir sayıdır. Bunun tam kısmı 0 olduğu için bu 0'a eşittir arkadaşlarım. Tamam A2 sıfırmış. Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Ve s de ilk 100 terimin toplamı. O halde öncelikle başlayalım. A1 nedir arkadaşlar? A1 T logaritma 3 tabanında 1'dir. Peki A2 nedir az önce bulmuştuk? T logaritma 3 tabanında 2'dir. A3 dediğimiz şey arkadaşlarım T logaritma 3 tabanında 3'tür Nokta nokta nokta diyelim. Burada a A8'i bulmak istiyorum ben. A8 T logaritma 3 tabanında 8'dir. A9'u bulmak istiyorum. T logaritma 3 tabanında 9'dur. nokta nokta nokta A27'yi bulmak istiyorum. Bu da T logaritma 3 tabanında 27. nokta nokta nokta A81'i bulmak istiyorum. T logaritma 3 tabanında 81'dir. nokta nokta nokta A100'ü bulmak istiyorum. O da T logaritma 3 tabanında 100'ün ta kendisidir. Dikkat ettiyseniz bu 1'den küçük bu da 1'den küçük. Dolayısıyla bunların sonuçları daima sıfırdır. Bizden bunların toplamı istenmiş bu arada. Şimdi logaritma 3 tabanında 3 ilk defa 1'dir. Bunun tam kısmı da 1'dir. Logaritma 3 tabanında 8 sevgili arkadaşlarım 2'den küçük olacağı için 1 küsürattır Yani bu, buradakilerin tamamının sonucu 1'dir. 3'ten 8'e kadar 8 eksi 3 artı 1 tane yani 6 tane sayı olduğu için 6 kere 1'den buranın toplamı 6'dır. Logaritma 3 tabanında 9 ilk defa 2'dir. Bu da logaritma 3 tabanında 26'ya kadar. 26'dan 9'a kadar kaç tane sayı var? 26'dan 9'u çıkardınız arkadaşlarım 17. 1 eklediniz 18 tane sayı var. 18 tanesinin sonucu 2 ise demek ki buranın sonucu 36 toplamı. A, e, A27 ve A80'e kadar bakın Çünkü logaritma 3 tabanında 81, 4'tür Demek ki bundan önceki hep 3 olacak tam kısımları Burada kaç tane sayı var? 80'den 27'yi çıkaracaksınız 53, 1 ekleyeceksiniz 54 Bunların da tamamının sonucu 3 olduğu için 3 kere 54'ten sevgili arkadaşlarım 162 olacak bunların toplamı Ve 81'den 100'e kadar da bunların sonucu 4'tür Kaç tane sayı olacak 20 tane 20 kere 4 de bize 80'i verecek işte bunların toplamı sorulmuş bakın 162 80 36 ve 6 bunları toplarsanız 6 6 12 2 daha 4 yapar elde var 1 6 8 14 3 daha 17 bir tane de elde vardı 8 bir tane de elde vardı 2 284 bize cevabı verir sevgili arkadaşlarım. Evet bu videomuzun bu 5 soruyu çözdükten sonra böylelikle sununa geldik. Birbirinden güzel 5 tane soru çözdük. Trigonometrisinden tutun, dizilere, dizilerden tutun logaritmaya. Sevgili arkadaşlar baya güzel sorular çözdük. Bundan sonraki e, sevgili arkadaşlarım sorularda yine farklı yayın evlerinden de sorular göreceksiniz. O videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.